Bugün 7 Şubat 2023 Salı Mars günündeyiz ay 014'te Başak Burcu'na geçecek Önümüzdeki iki gün iş hizmet çalışma ve günlük yaşamımızın detaylarıyla daha fazla meşgul olabiliriz iş yaşamımız ve günlük hayatımızla ilgili düzenlemeler planlamalar yapabiliriz finansal hesaplar bütçe muhasebe işlemleri çalışanlarla ilgili detaylar Önümüzdeki günler için hazırlanacak iş planları günün konusu olabilir bugün oğlak burcundaki Merkür ile balık burcundaki Neptün arasında uyumlu görünüm oluşacak ruhsal ve gizli konulara ilgimiz artarken araştırmacı yanımızda güçlenebilir yakınlarımızla daha fazla iletişim kurabilir ilginç bazı gizli bilgileri de öğrenebiliriz sezgilerimizden daha rahat faydalanabiliriz Gece saatlerinde ay ikizler burcundaki Mars'a dik açı yapacak Enerjimiz yükselirken duygularımızı kontrol etmemiz biraz zorlaşabilir. Bu durum gergin ve stresli enerjileri de arttırabileceğinden kazalara, sakarlıklara, ilişkilerde yaşanabilecek çatışmalara karşı dikkatli ve temkinli olmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.